Berkay'ın yaşı, kardeşi Utku'nun yaşının 2 katıymış ve Utku da 4 yaşındaymış. O zaman elimizde Utku'nun 4 yaşında olduğu ve Berkay'ın Utku'dan yaş olarak 2 kat daha büyük olduğu bilgisi var. Yani Berkay 4 yaşında olan kardeşinden 2 kat daha büyük, 2 kat daha yaşlı, evet. Ardından Ezgi de giriyor sorunun içine ve Ezgi'nin yaşının da Berkay'ın yaşının 3 katı olduğu söyleniyor. Ve soruda Ezgi'nin ve Berkay'ın yaşlarının kaç olduğunu hesaplamamız istenmiş bizden. Tamam, çok kolay. O zaman problemi çözmeye başlayabiliriz. Elimizde 4 yaşında Utku var. Berkay da Utku'nun yaş olarak iki katı. Berkay'ın kardeşi burada da gösterildiği gibi 4 yaşında. Ve Berkay yaş olarak Utku'nun yaşının iki katı olacak. Yani 2 çarpı 4 yaşında olacak. Ve eğer çarpım tablosunu hatırlıyorsanız, 2 çarpı 4'ün 8 olduğunu biliyorsunuzdur. Demek ki Berkay'ın yaşı 8'miş. Bunu yani Berkay'ın yaşına tabii 4 artı 4 işlemiyle de bulabiliriz ki bu da bize zaten 8'i verecek. Yani sonuç olarak Berkay 8 yaşında. Şimdi gelelim Ezgi'ye. Ezgi, yaş olarak Berkay'dan 3 kat daha yaşlıydı. Berkay'ın yaşında bir önceki adımda hesaplamıştık ve Berkay da 8 yaşındaydı. Ezgi de Berkay'dan 3 kat daha yaşlı. O zaman 3 çarpı 8 deriz ve Ezgi'nin yaşını buluruz. Bu işlemde 8 artı 8 artı 8 olarak da yazılabilir. 8 artı 8 16 eder. 16 ile de 8'i toplarsak sonuç 24 olarak çıkar, yani 3 çarpı 8, 24 eder. Sonuç olarak Utku 4, Berkay 8 ve Ezgi de 24 yaşında.